Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün bu videoda sizlere Nisan ayında güzel ve destekleyici görünümleri olan birkaç günden bahsedeceğim. Özellikle dereceleri ve burçları belirtiyor olacağım. Doğum haritasına hakim olan kişiler de kendi haritalarına uyarlayabilsinler diye ve bugünlerde neler yapabiliriz, hangi adımları atmamız uygun olur. Bunlara da değiniyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak e, destek olurlarsa çok sevinirim. Aynı zamanda beni instagram üzerinden opikusastörelece hesabından da takip edebilirsiniz. E, destekleyen, yorum yapan, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet başlıktan da gördüğünüz gibi 25-27 Nisan arasında çok güzel görünümler var. Ancak öncesinde 24 Nisan tarihinde Merkür'ün Satürn'e bir karesi var. Halihazırda bu destekleyici görünümler devam ederken Merkür-Satürn karesinin etkilerini de hissediyor olacağız. Ona değinmeden olmaz diyerek bu şekilde başlamak istiyorum videoya. 24 Nisan saat 17 civarında Merkür ve Satürn arasında... Bir kare görünüm meydana gelecek. Burada tabi özellikle sabit burçlar arasında meydana gelecek bu etkileşim. Direnç gösterdiğimiz, inatçılık ettiğimiz, fikrimizi değiştirmediğimiz, farklı uygulamalara e, yer vermediğimiz ve sürekli belli standartı tutturmaya çalıştığımız bir alanda yaşanacak esasında. Yani e, burada özellikle e, hangi konuda e, inat ediyoruz, hangi fikre tutunmayı tercih ediyoruz, hangi konuda özellikle geleneklerimiz, e, otorite figürleri, veya bakış açımız bizi geride bırakıyor. Bunlarla bir mücadele içerisinde olacağımız bir etkileşim olacak. Evet karşımıza fırsatlar çıkacak. Şanslı günlerden geçeceğiz ama Satürn'ün etkisiyle özellikle karmik deneyimler yaşadıysak, bazı karmalar oluşturduysak veya kendi kendimizi bloka etmiş olduğumuz alanlar varsa bu gerçeklikle de aynı zamanda yüzleşiyor olacağız. Bu da cebimizde bulunması gereken bir etmen. 25 Nisan tarihinde e, günün ilk saatlerinde Merkür ve Neptün arasında çok güzel bir açı oluşacak. 60 derecelik bir açı Merkür 24 derece boğa burcuna kadar ilerlemiş olacak. Biliyorsunuz Neptün zaten ağır hareket eden bir gezegen ve 24 derece balık burcunda bulunacak. Ee, bu etkileşime baktığımız zaman Merkür-Neptün özellikle geçtiğimiz süreçte balık burcunda meydana gelmiş olan Jüpiter-Neptün kavuşumu. Akabinde Venüs'ün eşlik etmesi buradaki etkileşime baktığımız zaman Merkür'ün bu kontakla da aslında teması olduğunu görüyoruz. Yani Jüpiter-Neptün ve Venüsle ee, Burada bu iyicil üç kefegenin de balık burcunda yücelimde olması... Merkür'ün de kuzey ay düğümü ile temasta olması çok kadersel haberler, teklifler ve gündemlerin hayatımıza dahil olabileceğini gösteriyor. Özellikle Nisan ortasından itibaren yeni bir döngüye girdiğimizi hatırlatmak isterim. Daha mistik, daha ağır ve olayları anlamlandırmakta zorlandığımız bir süreç içerisindeyiz. Ancak artık yavaş yavaş Mayıs ayı itibariyle, Nisan sonu itibariyle bu konular gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Biraz daha somutlaşmaya başlıyor. Çünkü Merkür Boğa Burcu'nda ilerlerken biraz somut şeylerle karşılaşmak ister. Dolayısıyla ortada bir veri olması gerekiyor. Gözle görebileceğimiz, dokunabileceğimiz, sahip olabileceğimiz veya ait olabileceğimiz bir veri e, arayışı içerisindedir. Dolayısıyla 12. ve 2. ev temalarını da kombine ettiğimiz zaman, burada özellikle maddi konularda belli kayıplarımız varsa, manevi olarak kendi değer algımızı kaybettiysek, özgüvenimizle, öz değerimizle alakalı sorunlar yaşadıysak geçmişte... Bunları telafi etmek adına, bizi tekrar ayağa kaldırmak adına çok güzel destekleyici görünümler olacak. Aslında yeni bir inşa sürecindeyiz. Balık burcu teması belki gözle görülür şekilde bu değişimi bize hissettiremiyor olabilir. Daha doğrusu hayatımızda bunu somut olarak göremiyor olabiliriz ama... Farklı bir boyuta geçtiğimizi, farklı bir enerjiye e, dahil olmaya başladığımızı aslında e, durup farkında olursak hissetmeye e, başlayabiliriz. E, Balık burcu biraz hislerle alakalıdır, kolektif bilinçle alakalıdır, e, hiçlikle alakalıdır ve aynı zamanda bilinçaltı ile alakalıdır. Dolayısıyla bilinçaltı düzeyde. E, bu enerjinin bizim, bize yerleşmiş olması artık Merkür'ün ve Kuzey Erdemir'in boğa burcundan desteğiyle beraber bunu somut hayatıda da entegre edebileceğimizi gösteriyor. Hal böyleyken e, Nisan ortasında başlayan o yoğun enerjinin artık Nisan sonuna doğru e, yavaş yavaş şekillenmeye başladı. ince ince örülmeye başladı. Ve Mayıs ayında da bunu somut olarak hayatımızda artık e, görür hale geleceğimiz bir süreci tetikliyor olacak e, tabi buradaki bu açıları aslında bizi destekleyen harekete geçiren ve hadi bakalım ayağa kalk diyen enerjilerdir e, Tabii ki yine özgür irade burada rol oynuyor arkadaşlar özellikle belirtecek olursam su ve e, toprak gruplarının 20 ila 30 derecesi arasındaki gezegenleri bulunanlar e, bu görünümden genel itibariyle destekleyici etkiler alacak. Ancak dediğim gibi sabit burçlarda e, bu derecelerde biraz zorlanmalar olabilir. Sabit burçlar zaten 2021 senesinden beridir e, ciddi bir zorlanma sürecinde. Özellikle sabit burçlardaki sert etkileşimler e, haritamızdaki sabit burçların temsil ettiği alanlarda bizi zorluyor. Çünkü orası bizim kırılma noktalarımızdır, direnç noktalarımızdır. E, çok fazla esneklik gösteremediğimiz noktalardır. Ancak balık burcu tam anlamıyla teslimiyet enerjisini çalıştırır arkadaşlar. Balık burcundan... Yüce bir güce kendini teslim etmek, e, kolektif bilinçle senkron şekilde ilerlemek e, ve aynı zamanda dünyevi olan her şeyden vazgeçmek, hatta bazen kendini kurban edercesine, kendi benliğini tamamen yıkarcasına bir vazgeçiş ve e, teslimiyet enerjisi vardır balık burcunda. Ancak boğa burcunda da biliyorsunuz ait olmak, sahip olmak, benim demek, ben demek e, ve beş duyunun e, özellikle somut anlamda, e, hazını yaşamak gibi bir tema vardır. Dolayısıyla bu iki e, enerji birbirleriyle senkron olduğu zaman e, aslında teslimiyet enerjisine geçtiğimizde somut anlamda da dokunabileceğimiz, görebileceğimiz, e, materyal olarak da hayatımıza dahil olabilecek, e, verileri hayatımıza getirebilecek, e, aslında destekleyici görünümler olduğunu göz, gözlemliyoruz. Maddi konularda evet bir takım sorunlar yaşıyor olabiliriz, bazı kayıplar vermiş olabiliriz veya geleceğe yönelik baktığımızda endişe verici bir durum içerisinde görüyor olabiliriz kendimizi ama. Burada bu yaşanan durumun, ee, özellikle farkına vararak neden böyle bir süreç içerisinde olduğumuzu, bu sürecin iyi yönlerini ve aynı zamanda e, bu süreçten alternatif çözüm yollarıyla çıkış e, kapısını ve yollarını e, tespit edebilmek adına da aslında fayda sağlayacak bir görünümdür. Geza 25 Nisan günü öğle saatlerinden itibaren ayda balık burcuna geçiyor arkadaşlar. Biraz daha spiritüel çalışmalar yapmak, e, dualar etmek... ...pozitif düşünmek ve olayların arkasındaki hayrı görmeye çalışmak adına aslında çok keyifli bir zaman dilimi olacaktır. Yani 25-27 Nisan aralığı aslında bizi engelleyen, bizi bloke eden, bugüne kadar alıştığımız, alışkanlık olarak kabul etmediğimiz... ...mutlak doğru olarak kabul ettiğimiz bakış açılarını ortaya sermek adına, kendimizle yüzleşmemizi sağlamak adına çok güzel etkileşimler var. Zaten balık burcu'nun neptün, jüpiter ve venüs etkileşimlerini düşünecek olursak. Aslında bize gerek sezgilerimiz yoluyla, gerek rüyalarımız yoluyla, gerek kalben hissettiğimiz enerjilerle aslında destekler sunuluyor. Ve iyi haber bu desteklerin somut olarak da hayatımıza dahil olması için gökyüzünden de mesajlar var. 27 Nisan sabahında da Merkür'ün Jüpiter'le görünümü olacak. Tabi bu süreçler hemen bir günlük süreçler değil arkadaşlar bu bahsetmiş olduğum etkileşimler birkaç gün boyunca etkisini sürdürmekte. Dolayısıyla artık yeni bir döngüye, yeni bir bilince geçmek için belki de sahip olduğumuz şeyleri nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl anlamlandırdığımız veya sahip olma duygusunu nasıl zihnimize yerleştirmiş olduğumuzla alakalı bir farkındalık çalışması yapmamız gerekiyor. Ve yaşamış olduğumuz süreç, tabii ki kişisel haritalarımıza göre, kişisel yaşantılarımıza göre bambaşka şeyler yaşıyoruz ama yaşamış olduğumuz süreç her neyse buradaki aslında gördüğümüz kısmın perde arkasındaki kısmı görmeye çalışarak bunu kendimize avantajlı hali nasıl getirebiliriz? Bunun üzerine çalıştığımız zaman aslında çok parlak fikirlerin aklımıza gelebileceği, çok yaratıcı projelerin ortaya çıkabileceği, çok mistik ve spiritüel deneyimleri açık bir sürecin içerisinde olabileceğimizi gösteren etkileşimler mevcut arkadaşlar. Biraz karışık anlatmış olabilirim, belki lafı uzatmış olabilirim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bugünleri bu enerjileri değerlendirmeniz için elimden geldiğince videolar paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram astroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Beni instagramdan da takip edin. Hoşçakalın.